Bu resimde İsa'nın çarmıhtan indirilişini görüyoruz. İncil'de hiç bahsedilmemesine rağmen meleklerin yardım ettiklerini görmek son derece ilginç. Üç tane melek var. Birisi İsa'nın dikenlerinden yapılmış tacını taşıyor. Diğeri indirilmesine yardım ediyor. Sonuncusu da elleriyle yüzünü kapatıyor. Uzak durmak istermiş gibi bir havası var. Çarmıha çakılmış olan, çivileri taşıyan, sağ üstteki melekler mi bahsediyorsun? Sol üstteki melek benim. İsa'nın dikenlerden yapılmış tacını taşıyorum. Biz melekler her zaman huzur dolu görünürüz. Ama bu sahne karşısında yüreğimiz parçalanıyor. Yüzlerinde gerçekten de meleksi bir ifade var. Bir cenazede herkes üzgün olur ama bu resimde melekleri de her zamanki gibi sakin ama aynı zamanda bir o kadar da üzgün olarak görüyoruz. Melekler Tanrı'nın izinden giderler. Kanatları vardır ve beyaz giyerler. Evet, bu melekler benim kafamdaki melek resmiyle birebir örtüşüyor. Eskiden kalma gibi görünebiliriz ama elbiselerimizin eteklerinin nasıl da kıvrıldığına bakın. Herkesin değişik bir şekilde giyinmiş olmasını çok sevdim. Elbiselerin bazıları çok havalı, bazıları ise çok sönük. Her şeyin ideal olmayışı etkileyici.